Gençler selamlar 10. haftamızdayız Konumuz polinomlar Evet polinomlar konusunun bugün sizle beraber işleyeceğiz Ve bu konunun tabiri caizse içinden geçeceğiz Bu konu sizin için mazi olacak Arkadaşlarım 10 haftayı bu haftayla birlikte geride bırakacağız Ve kampımızın artık geriye kalıyor Son bir tanecik haftası Ve o haftadaki konuları da işledikten sonra TYT kampına ara vereceğiz TYT kampı bitireceğiz ve TYT kampından hemen sonra TYT kampının mini bir tekrarını yapacağız. Güzel güzel sorular çözeceğiz sizle beraber ve bu sırada sizler TYT kampını tekrar etmiş olurken, konuları tekrar etmiş olurken, farklı soru tipleri görmüş olurken ben de sizler için AYT kampının son hazırlıklarını yapmış olacağım. AYT kampı demişken muhteşem bir kitap olacak arkadaşlar. Çok güzel ve Nizami hazırlanmış bir programla beraber AYT'yi ki biliyorsunuz benim AYT oynatma listelerimi daha öncesinden AYT konularını arkadaşlarım birlikte 10 numara 5 yıldız biçiminde işleyeceğiz, bitireceğiz ve sen artık diyeceksin ki iyi ki ben bu kanalda SML Hoca ile beraber AYT'ye çalıştım ve iyi ki tekrar tekrar dönüp bakmak zorunda kalmadım diyeceksin. Ciddi anlamda muhteşem bir kamp geliyor AYT adına Aklında bulunsun. Haberin olsun. Şuraya yaz. Aklından hiç çıkarma. Tamam. Şimdi asıl konumuz olan polinomlara bir bakalım seninle beraber. Öncelikle ben bu konunun polinomların, polinom neymiş bunun tanımını bir yapacağım sana. Peki yapalım hadi beraber. A0, A1, A2, nokta, nokta, nokta, AN reel sayılar. Bakın şuradaki AN, AN-1. Ondan sonrasında a2, a1, a0 Tabi bu taraftan başladık saymaya Küçükten büyüğe indisleri bu şekilde sıraladık Bunlar reel sayılar Ve şuradaki n, n-1 Daha sonrasında 2, bak burada 1 var Daha sonrasında şunun üzerinde ne var? 0 var, x üzeri 0 var orada çünkü Bunlar da birer doğal sayı olmak üzere Bu ifadeye biz bir polinom diyoruz Polinomları böyle px, qx, rx gibi Büyük harfli olan simgelerle göstereceğiz bir ifadenin x değişkenine bağlı polinom olabilmesi için demek ki neler gerekiyormuş bir kat sayılar kat sayılar ne olacakmış arkadaşlarım Reel olacak, olacak ve x'in kuvvetleri de kuvvetler ne olmak zorunda doğal sayı olmak zorunda kuvvetler de doğal olacak diyeceğiz bu şartlar sağlanıyorsa bize verilen ifade polinomdur diyeceğiz ilk sorumuza bakalım Px 3 çarpı x üzeri n eksi 2 artı 8 çarpı x üzeri 8 eksi n eksi 4. Bu ifade ne belirtiyormuş? Bir polinom belirttiğine göre n yerine gelebilecek tam sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bak şimdi. Bir kere 3 bir reel sayı polinom olma şartını sağlar. 8 reel sayı eksi 4 reel sayı. Bunlarda bir sıkıntı yok. Demek ki ben o sıkıntıyı nerede arayacağım? Kuvvetlerde arayacağım. Kuvvetlerin ne olması lazımdı? Doğal sayı. Doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. O halde n eksi 2 Sıfırdan büyüktür Veya sıfıra eşittir diyeceğim Çünkü doğal sayı olmak zorundaydı Ve aynı şekilde 8 eksi de Şuradaki 8 eksi de ne olmak zorunda Sıfırdan büyük veya eşit O halde eksi 2'yi karşıya attınız N büyük veya eşittir 2 dediniz Eksi n'yi karşıya attınız 8 büyük veya eşittir n'ye geldi Yani n 8'den küçük veya eşittir Aynı zamanda n 2'den de büyük veya eşittir Yani şu şekilde yazılabilir O halde arkadaşım ne sayıları? Burada hangi tam sayıları Doğal sayılar alabilir? 2'yi alabilir 3'ü alabilir, 4'ü, 5'i 6'yı, 7'yi ve 8'i alabilir En yerine gelebilecek tam sayıların Toplamı sorulmuştu. İşte bunların toplamı soruyor Burada 7 tane sayı var ve tam ortadaki 5 olduğuna göre cevap 7 kere 5'ten 35'tir diyebiliriz Bunları kısa yoldan bu şekilde toplayabiliyorduk. Hepsini Öğrettim ben sana dışkı sayılar konusunda Senin de bilgin var zaten Notumuza bakalım P A, X, artı B verilip de P m değeri sorulduğu zaman biz buradaki a x artı b'yi m'yi eşitlemek zorundayız ve bu eşitliği sağlayan x'i bulacağız. Bu eşitliği sağlayan x'i bulduktan sonra bu x değeri p a x artı b polinomunda x yerine yazılacak arkadaşım. Tamam örnek veriyorum p x eksi 2 eşittir 2 x kare artı 5 x eksi 10 dediniz. Daha sonrasında da size de soruda şu soruldu işte neymiş efendim p 2 kaçtır? Şimdi ben p 2 bulmak için ne yapacağım? İçerinin 2 olmasını istiyor soru benden. O halde sen diyeceksin ki ben x gördüğüm yere ne yazarsam içerisi 2 olur? Tabii ki 4 yazarsam. O halde burada 4 yazdın ya buradaki x ile sağ taraftaki x'ler aynı x'ler zaten. O zaman o x'leri gördüğün yere de 4 yazacaksın. Hadi yazalım. 2 çarpı 4'ün karesi 16 artı 5 kere 4 eksi 10 dedin. 2 kere 16 32. Ben buna 20 ekledim 5 kere 4'ten ve 10 çıkardım. Bak şurası kaç yapar? 52. 10 çıkarırsan cevap ne yapar? 42 yapar. Doğru cevabımız da bu olur. Tamam. Aynen bu şekilde. Bunları istiyoruz senden. Şimdi geçelim sağ üst tarafa sayfamızı. Bir oraya bakalım seninle beraber. Px artı 3 eşittir. x kare artı a 2 x artı 5 polinomu veriliyor bize. P4'te 8'miş. A değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi sen P4'ün kaç olduğunu biliyorsun ya. P4 madem gel şurayı senle beraber bir dört yapmaya çalışalım Şimdi ben burayı eğer dört yapabilirsem Dört yapabilirsem bir saniye bir şey kontrol edeceğim tamamdır Eğer ki ben burayı dört yapabilirsem O halde diyeceğim ki P4'ün 8 sekiz olduğunu biliyorum ya sağ tarafta ne gelecekmiş 8. Buranın dört olabilmesi için ikisin kaç olması gerekiyor bir O halde x gördüğün yere sağ tarafta da bir yazacaksın Yani P4 eşittir bakın x gördüğüm yere bir yazıyorum Birin karesi bir bir kere a 2, a 2 yapar. Artı bir de 5'imiz var. Bu da kaça eşitmiş? 8'e bak burada vermiş bize. E çok güzel. 1 2 daha 1 yapar. 5 daha 4 gelir. Yani 4 artı a eşittir kaçmış? 8. O halde a kaçtır gençler? Tabii ki 4'tür. Bize neyi sormuştu? a'yı sormuştu. İşte bizim a değerimiz karşımıza bu şekilde çıkmış olur. 3 örneğimize bakalım beraber. p3x artı m... Ahanda buymuş 9x kare artı 6mx artı m kare artı 2 Bu polinom verilmiş p5 kaçtır diye soruyor Bak şimdi dikkatli dinliyorsun 3x artı m ile Şuradaki 9x kare artı 6mx artı m kare arasında Bir bağıntı var gibi sanki He ne dersin Sen o bağıntıyı Bak duydun bazılarınız söyledi o bağıntıyı Neymiş arkadaşım bu bunun karesidir Bak 3x artı m'nin karesini al Birincinin karesi artı 2 çarpı Birinci çarpı ikinciden 6mx geldi ve ikincinin karesi m kare Şimdi karesini aldık da bir de burada ne var? Artı 2 var. E tamam 2'yi de ekliyormuşuz demek ki. Şimdi bak ne oldu biliyor musun? Bu p polinomu şu işe yarıyormuş Fonksiyonlarda yaptığımız gibi p polinomu şu işe yarıyormuş Önce içine aldığı ifadenin Karesini alıyormuş Kare al Ve sonra 2 ekliyormuş Tamam mı? O halde px nedir? px içine aldığı değerin Karesini alıp 2 ekleyen polinommuş Aha da px burada x kare artı 2'ymiş Peki bize neyi sormuş? P5'i sormuş. O zaman rahatlıkla ben P5'i Px'te x gördüğüm yere 5 yazarak bulabilirim. P5 eşittir 5'in karesi artı 2. Bu da kaç yapar? 27'nin ta kendisi cevabımız buymuş gençler. Şimdi o halde geçelim seninle beraber 4'e. Px polinomunu x küp artı 3x kare artı 3x artı y olarak vermiş 7 olarak vermiş. P küp kök 3 eksi 1'i hesaplayınız demiş. Hadi gelin beraber hesaplayalım hadi. Bak şimdi burada şu ifadenin sana tanıdık gelmesi lazım. x küp artı 3x kare artı 3x'in tanıdık gelmesi lazım. O halde ben diyorum ki x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 olmuş olsaydı işte bu kısım x artı 1'in küpünün açılımı olurdu. Ve daha sonrasında e burada 7 var ben buraya artı 1 dedim o zaman bir 6 eklersem bak burası da 7 olmuş olur ve yukarıdaki soruyu da çok değiştirmemiş oluruz. Çok değiştirmemiş değil hiç değiştirmemiş oluruz tamam mı? O halde gelin gençler bir de şunu yapalım. Px polinomu demek ki farklı bir tarzda ifade etmek gerekirse neymiş? x artı 1'in kübü artı altıymış. Yani P polinomu içine aldığı x değerine önce 1 ekliyor. Sonra bunun küpünü alıyor ve sonra 6 ekliyor. O halde p küp kök 3 eksi 1 nedir? Önce buna 1 ekleyecek. Ben içeridekine 1 eklersem küp kök 3 gelir. Sonra bunun küpünü alıyormuş. Sonra bir de 6 ekliyormuş. E küp kök üçün küpü nedir arkadaşlar? Aha buradaki 3 ile aha buradaki 3 birbirine götürür. Buraya geriye sadece 3 kalır. Yanında da 6 var. 3 artı 6'dan ne gelir? Cevap 9 gelir deriz. İşte cevap bu kadar basit bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ama senin yapman lazım? işte çarpanları ayırmaya hakim olman gerekiyor. Bu tarz ifadelerde bak çarpanları ayırmaya hakim olursan özdeşliklere de hakim olman gerekiyor. Özdeşlikten bak x küp artı 3x kare artı 3x. Yani birisi bana gelip dese ki x küp artı 3x kare dese ben hemen arkasına dedim ki o zaman 3x artı 1 de benden derim. E niye? Çünkü bunu ancak eklersem bana bunu, bu çağrıştırıyor. Ben ancak 3x artı 1'e eklersem bu x artı 1'in küpünün açılımı oluyor. Eğer aradaki eksi ise mesela o zaman da derim ki x eksi 1'in küpü olmalı bu derim. Dolayısıyla senin de bunları diyebilmen şart özdeşliklere ve çarpanlara ayırmaya eğer unuttuysan bir tekrar etmek için yukarıdaki bilgiye tıklayabilirsin. Evet devam edelim 5. E, örneğimizde diyeceğim ama ondan önce bir bilgimiz vardı. Kusura bakmayın sabit polinom sabit polinomda aynı sabit fonksiyon gibi px eşittir c yani c'de bir reel sayı kuralıyla verilen polinomdur sabit polinomda x'de bir terim bulamazsınız arkadaşlar x'de bir terim olmaz sabit polinomda değişkenden bağımsızdır yani px eşittir 5 örnek veriyorum p1'de 5'tir p3'de 5'tir e, Tabii ki doğal olarak p100'de 5'tir diyeceksiniz içerine yazarsanız yazın sonuç 5 çıkacak diyebilirsiniz Beşinci örneğimize bakalım. O kadar beş dedik madem işe yarasın. Demiş ki Px eşittir. Ax'i 3 x küp artı B 2 x artı A artı 2 B. Bu polinom sabit polinom olduğuna göre. Ha, bak sabit polinommuş ama burada ne, ne neler var? Bak x zımbırtıları var. O, o zımbırtılar kaybolacak orada. Çünkü x'den bağımsızdı benim sabit polinomum. Madem x'ten bağımsız ben ne yaparım? Aha bunları sıfıra eşitlerim ki bu x küp ve x buradan kaybolsun. a 3... Eğer sıfırsa a tabi ki kaçtır 3'tür bu cepte b eksi 2 sıfırsa b buradan Tabii ki 2'dir ve artık a eksi 3 sıfır olduğu için burası gidiyor b eksi 2 sıfır olduğu için burası gidiyor geriye sadece ne kalıyor p eşittir a artı 2b ulan ben a'yı da buldum b'yi de buldum yerime yazsak ya o zaman e yazalım a 3'tü bak şurası 3 2b demiş b'de 2 idi 2 kere 2'den 4 gelir 3 artı 4'ten ne geliyor bizim p -'miz? 7 Şimdi bak Px 7 ise P'nin içine ne yazarsan yaz cevap 7 çıkacak zaten. Yani PA sorulmuş ya. A'yı falan yazmana gerek yok. Bak PA 7'dir o zaman. PB de 7'dir. E, P0 da 7'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. 3 tane 7'nin toplamı ne yapar? 21 yapar. Bu da bize bizim sorumuzun cevabını verecektir. 6. örneğimize doğru şöyle yollanalım o zaman. Örnek 6. Qx a b 2x² a b 4x c 2. Bu bir sabit polinommuş. Şimdi demek ki sabit polinomsa ben ben Qx'e eşittir ne diyeyim? M diyeyim. Tamam M olsun. C'yi falan kullanmışız ya. M diyelim. M de bir reel sayı. Şimdi öncelikle Qx, M ise Q2 de M'dir. Q3 de M'dir. M ile M'nin toplamı 6 ise 2M eşittir 6 ve buradan M eşittir kaç gelir? 3. Tamam şimdi Qx eşittir 3 olmalıymış. Eyvallah buna diyecek bir şeyimiz yok. Yalnız bir de QX sabit polinomun içerisinde bak burada yine X kare var ve X var. Dolayısıyla benim bunları yok etmem gerekiyor. Nasıl yok ediyordum? Aha buradaki katsayıları sıfıra eşitleyerek ben bunları yok edeceğim. O halde diyeceğim ki A-B 2 olmalı. Niye? Yanında 2 var. A artı B kaç olmalı? 4 olmalı. Niye? Yanında 4 var. 4 var. O halde diyor, yazıyorum bak A-B eşittir 2'ymiş. A artı B eşittir 4'müş. O zaman gel sen bunları bir güzel taraf tarafa topla güzel kardeşim. Eksi b ile artı b birbirini götürsün. Buradan sen 2 a eşittir. 2 ile 4'ün toplamına 6'yı yaz. Sonra diyeceksin ki a eşittir 3'müş hocam. a eşittir 3 ise bak. 3 eksi b eşittir 2'ymiş. Bak gördün mü yerine yazdık. 3'ten kaç çıkarsa 2 kalır. E, b eşittir 1'müş o halde. Şimdi ben a'yı buldum. b'yi buldum. Bir tek geriyeceği kaldı. E zaten şurası sıfırsa bu gidiyor. E bu da sıfırsa bu da gidiyor. Demek ki C eksi 2'de kaçmış? 3'müş. C 2. Neyden 2 çıkarsa 3 olur? Tabii ki 5'ten. Demek ki C'de kaçmış? 5'miş. Şimdi bana sorulan şey şu. A çarpı B çarpı C. O zaman güzel kardeşim. A 3'tü. B B'de 1'di. C'de 5'ti. Siz bunları çarparsanız cevabı kaç olarak bulursunuz? 15 olarak bulursunuz. Bu da bizim cevabımızdı. Geçiyoruz mu o zaman 190. sayfamızı sağ üst tarafına? Px ve Qx'i vermiş. Şimdi bu polinomlarda toplama ve çıkarma ile alakalı bir soru. Polinomlarda toplama ve çıkarma yapılırken şuna dikkat edeceksiniz. Aynı dereceli terimleri bir arada toplayıp bir arada çıkaracaksınız. Aynı dereceli terimleri. Yani sen x küpten gidip de x kareyi çıkaramazsın. Bunu ancak bu şekilde yazarsın. Ama 2x küpten gidip x küpü çıkarırsan bir tane x küp kalacaktır elinde. Aynı dereceli terimleri birbirinden çıkarıp birbiriyle toplayabilirsin. Şimdi geçelim sorumuza. Px'de Qx'in toplamını bul demiş. Bak şimdi. Px'in içine bakıyorsun. 5x küp var. Qx'de de 3x küp var. Ben bunları toplarsam 8x küp yapar. Şu an şıkkını çözüyoruz. Peki. Daha başka neler var? Eksi 2x kare var. Artı 2x kare var. Bunları toplarsam birbirini götürür zaten. Biri eksi biri artılı. Başka ne var? Bir x var. Bir de 8x var. Bunları toplarsanız 9x gelir. Ve son olarak da 3 ile 7'yi toplarsanız eksi 4 gelir. İşte bu size px artı qx'i verecek sevgili arkadaşlar Tamam. Şimdi de b şıkkına bakıyoruz. Benle beraber sen de yaz. px'den 2 tane qx'i çıkar demiş. Şimdi ben px polinomunu tersten yazalım. 5x küp tamam. Eksi 2x kare Artı x artı 3 olduğunu görüyorum yukarıdan. Şöyle tersten yazdım tamam mı? Şimdi bir de bize ne lazım? 2 tane qx lazım. O zaman 2 tane qx'i de biz yazalım. 2 ile çarpıyorum. 6x küp. Daha sonrasında artı 4x kare. Artı 16x ve eksi 14. 2 ile çarptım tamamını. Ve yukarıdakinden alttakini çıkar demiş bize. O zaman bir güzel çıkaralım gençler. Tamam mı? Üsttekiler alttakini çıkarırsan bak 5x küpten 6x küpü çıkar Eksi x küp kalır Eksi 2x kareden 4x kareyi çıkar Eksi 6x kare olur x'ten 16x'i çıkarırsan eksi 15x gelir 3'ten eksi 14'ü çıkarırsan artı 17 gelecektir İşte bu da bize px eksi 2qx'i verir diyebiliriz cevabımız bu olacaktı sevgili gençler Polinomları toplarken çıkarırken tek dikkat etmemiz gereken şey neymiş? Aynı dereceli terimleri birbirinden çıkarıp aynı dereceli terimleri birbiriyle toplayabiliyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Devam edelim 8. örnekte. Yine birkaç sene önce, birkaç sene içerisinde buna benzerde bir soru karşınıza çıkmıştı ÖSYM'nin sorularında. 3x üzeri 5 2x üzeri 4 falan filan. Bu iki çarpımda x üzeri 5'li terimin katsayısı. Tabii ki hepsini tek tek çarpıp toplamayacağız. Toplayıp çıkarmayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen söyleyeyim. Bak şimdi şuradan sol taraftakinden ilk terimi seçtim. 3 çarpı x üzeri 5. Ben bunu karşıdaki ne ile çarparsam, hangi ifadeyle çarparsam, hangi terimle çarparsam x üzeri 5'li bir terim elde edebilirim. Tabii ki 3 çarpı x üzeri 5'i karşıda eksi 1 ile çarparsam ne gelir? Eksi 3 çarpı x üzeri 5 gelir. Bakın x üzeri 5'li bir tane terim yakaladık. Başka? Hocam ben buradaki eksi 2 çarpı x üzeri 4'ü karşıdaki 6 x ile çarpmayı başarırsam x üzeri 5'li bir şey gelir e yapalım o zaman 2 kere 6 12 x üzeri 5 gelir bakın bir tane daha yakaladık başka peki başka başka ne olabilir 7x ile x üzeri 4'ü çarparsam x üzeri 5'li bir terim gelir çarpalım o zaman artı 7 çarpı x üzeri 5 dedik başka bir şey 1 ile karşıda bir şeyi çarpabilirsem çarparsam x üzeri 5'li bir terim yakalayabilir mi peki hayır hayır Olmadı. Demek ki artık bitti. İşte şunları toplayıp çıkaracağız x üzeri 5'li terimleri. Eksi 3 tane x üzeri 5 ile 12 x üzeri 5'i toplarsam eğer eksi 15 x üzeri 5 gelir. Bir de buna 7 tane x üzeri 5 ekleyeceğim. Bu da ne gelir? 8 çarpı x üzeri 5 gelir. x üzeri 5'li terimin katsayısı hangisidir? Aha da buradaki 8'dir. Demek ki cevabımız ne olacak? 8 olacak sevgili arkadaşım. Tamam bu tarz soruları bu şekilde çözeceksin. Öyle hepsini tek tek dağıtayım. Sonra x üzeri 5'li terimleri aradan seçeyim. Sonra bunları toplayayım. Sonra da gidip bunları e, topladıktan sonra x üzeri 5'li terimin katsayısını ben bulurum. x üzeri 5'li terimin katsayısını bulurum demek biraz doğru. Bakın işlemler doğru ama biraz akıllıca olmaz. Tamam mı? Bunu kibar bir dille söyledim bak ben sana. Sen anlayacağını anladın orada. Şimdi devam edelim. Öyle yapıyorsa da bir daha yapma. 191. sayfada notumuz var. Px polinomu an, an-1, a2, a1, a0, şuradaki an, an-1, a2, a1, a0'lar var ya işte ben bu reel sayıların her birine polinomun kat sayıları derim. Kat sayılarıdır arkadaşlarım bunlar. Kat sayıları denir. An gerçek sayısına aha şu var ya bak an gerçek sayısı şu. İşte bu arkadaşlar Polinomun baş katsayısıdır Baş katsayısı diyeceğim Neden baş katsayısı? Çünkü en yüksek dereceli terim hangisi? X üzeri n Çünkü derecelere bakıyorsun en yükseği hangisi? N İşte bunun katsayısına baş katsayı denir Yani mesela ben lisedeyken ilk bu konuyu gördüğümde Baş katsayı e, duyduğumda aklıma şu gelmişti He, Demek ki katsayıların en büyüğüne baş katsayı denir Öyle bir muhabbet yok Mesela örnek veriyorum Örnek veriyorum, eksi 8 x küp artı 19 x kare. Şimdi bu px olsun, tamam mı? Burada en büyük baş katsayı 19, en büyük katsayı özür dilerim 19, ama baş katsayımız eksi 8. Niye? Çünkü üçüncü dereceden olan terimin katsayısı eksi 8 de ondan baş katsayı eksi 8. Yani baş katsayı diğer katsayılardan daha küçük olabilir ama baş katsayıdır. Tamam? Pekala. Bir tane daha boşluğumuz var onu da beraber dolduralım. A0 gerçek sayısına yani şuradaki sayı var ya arkadaşlar hani yanında x olmayan x'ten bağımsız olan terim var ya işte o A0'a da bu polinomun biz sabit terimi diyeceğiz sevgili arkadaşım. Şimdi 9. örneğimize bir bakalım seninle beraber. 3x artı 2 bölü x kare eksi 3x eksi 18 eşittir. a bölü x eksi 6 artı b bölü x artı 3 eşitliğini sağlayan a ve b reel sayıları için a kere b çarpımının değeri sorulmuş bize. Öncelikle ben burayı x'e x burayı da eksi 6'ya artı 3 diye ayırırsam çarpımları eksi 18 toplamları eksi 3 olan iki ifade gelir. Ve böylelikle alt taraf aslına bakarsanız x eksi 6 ile x artı 3'ün çarpımının ta kendisiymiş. x eksi 6 ile x artı 3'ün çarpımının ta kendisi dedik. Yani buradaki x 6 ve buradaki x artı 3'ün mü çarpımıymış? Evet. O halde ben burayı x artı 3 ile genişletmem gerektiğini... ...burayı da x 6 ile genişletmem gerektiğini anlıyorum burada. Yapalım. Paydalarda eşit olur böylelikle değil mi? Sol tarafın paydayız sağ tarafın paydası. Ve böylelikle paydaları artık görmezden de gelebiliriz. Nasıl olsa eşitler. O halde sol tarafın pay kısmı 3x artı 2 eşittir. Sağ tarafın pay kısmı diyebiliriz. Yani a ile x'i çarptınız. ax. A ile 3'ü çarptınız 3A artı B ile eksi çarptınız BX ve B ile X'i 6'yı çarptınız 6B dediniz. Buradan X parantezini aldınız A artı B ve sabit kısmı yazdınız 3A 6B. Bu da sevgili gençler 3X artı 2'nin ta kendisiymiş. O halde ben diyorum ki X'in katsayısı burada A artı B burada 3 o halde A artı B 3'tür hemen yazdık. Ve 3 a 6 b 2 2'ymiş Hemen yazalım 3A-6B eşittir 2 dedik Şimdi A'yı B'yi bulacağız ki Çarpımlarını bulalım O halde gelin şunu 6 ile bir genişletelim 6A-6B eşittir 18 yapar Daha sonrasında arkadaşım Gel bunları bir güzel toplayalım Ki niye topluyoruz Eksi 6B ile bakalım toplamayalım eee Şurası artı 6B Toplayalım şimdi Burada çarparken hatalı çarpmışız Toplarsanız eksi 6b ile artı 6b gider Ve 9a eşittir 20'yi bulursunuz Yani a kaçmış 20 bölü 9 Peki a 20 bölü 9 sa yaz yerine 20 bölü 9'a b ekleyince 3 geliyor Yani 27 bölü 9 mu geliyor O zaman b kaçtır B de tabi ki 7 bölü 9'un ta kendisidir 27 bölü 9 3 yaptığına göre a ile b'nin çarpımı sorulmuş bize 20 bölü 9 da 7 bölü 9'u çarparsanız cevap 140 bölü 9 olacaktır. Cevabımız budur diyeceğiz sevgili gençler. Evet 9. örneğimizi çözdüğümüze göre geçtik notumuza. Bir polinomda değişkenin kuvvetlerinden en büyük olanına polinomun derecesi denir. En büyük dereceye polinomun derecesi diyoruz. Ve Px polinomunun derecesi eğer ne ise polinomun derecesini göstermenin ufak bir yolu var. Der... Px yazıyorsunuz. Yani Px'in derecesi anlamına geliyor bu. Bu da eşittir. Ne diyorsunuz? Şeklinde gösterilir demişiz. Şimdi önüncü örneğimize bakalım. Px eşittir 2 çarpı x üzeri 15 bölü a artı 1 eksi 3 çarpı x üzeri a eksi 3. Polinomunun derecesi en çok kaç olabilir diye sormuşuz. <gülüyor> Burada derece adaylarımız 15 a artı 1 ve a 3. Peki 15 bölü a artı 1 dedim. Bir de a 3 dedim. Şimdi burada a 3 için alınabilecek değerler çok fazla. Ama 15 bölü a artı 1 için alınabilecek değerler kısıtlı. Dolayısıyla kısıtlı olan tarafa bakarsak daha rahat ederiz. Böylelikle buranın da ben doğal sayı olması gerektiğini biliyorum. O halde a artı 1 dediğimiz sayının alabileceği değerler biri alır. a artı 1 1 olursa burası 15 olur. 3'ü alabilir, 5'i alabilir bir de 15'i alabilir. 15'in bölenleridir sonuç olarak. Peki a artı 1 bunlarsa a'lar nedir? Ya sıfırdır ya 2'dir ya 4'tür ya da 14'tür. Şimdi gençler a eksi de bir doğal sayı olması gerektiğini biz tabii ki biliyoruz. O halde a sıfır olursa a sıfır olursa sıfırdan 3'ü çıkarsam 3 doğal sayı değildir. Gitti cortladı. 2 olursa da cortlar. Çünkü 2'yi yerine eksi 1 gelir. 4 olursa 1 gelir. 14 olursa da 11 gelir. Bak şimdi. Eğer a 4 ise. Şuradan 3. dereceye gelir A4 olursa buradan 1. derecede gelir A14 olursa şuradan 1. dereceye gelir A14 olursa buradan 11. dereceye gelir Yani bu polinomun derecesi maksimum en çok en çok 11'dir diyebiliriz sevgili arkadaşım Cevabımız 11 olacaktı Devam ettiğim bir diğer notumla Px'in derecesi eğer neyse Bak şimdi sen burada bu P'yi al C ile çarp İçine birinci dereceden bir ifade koy X gördüğün yere Ve sonra bir de git istersen D ekle Hiç fark etmez derecesini Milim oynatamazsın Derece aynı kalır Örnek veriyorum PX, PX eşittir Üçüncü dereceden bir fonksiyon Üçüncü dereceden bir polinom Şimdi gel P X 2 çarpı 5 Eksi 7'nin derecesine bakalım senle beraber Px x küpse Px 2 nedir? x 2'nin küpüdür. Sen gidip bunu 5 ile çarpacaksın bir de 7 çıkaracaksın. Bu kaçıncı dereceden? E sen şimdi şunu küpünü açtığın zaman x eksi 2'nin küpünü açtığın zaman maksimum derece ne gelecek yine? x küp gelecek. E maksimum derece x küp geliyorsa madem öyle bizim bu polinomumuz gene 3. dereceden. Yani hiçbir şey fark etmiyor. İçerisi 1. dereceden ama. Sen gidip buraya x kare yazaydın o zaman işler değişirdi. Ona da birazdan bakacağız tamam mı? 11. örnekte ne demiş? Px bir polinom. Px'in derecesi 7. Buna göre bu 7. dereceden polinomun içerisine 5 x 7 bölü 8 yazdın. Yani 1. dereceden bir ifade yazdın. Sonra bu polinomu dışarıdan 2 ile çarpıp 3 ekledin. Derece değişiyor muydu? Değişmiyordu. Mesela örnek veriyorum. Eğer Px polinomu 7. dereceden bir polinomsa x üzeri 7 olsun diyelim. Px eğer x üzeri 7 ise P 5x 7/8 nedir? Tabii ki 5x 7 5x 7 8'in 7. kuvvetidir. E sen dışarıdan bunu 2 ile çarpmışsın. E ben de 2 ile çarptım bunu. E sonra bir de 3 eklemişsin. Hadi buna da 3 ekleyelim. E sonuç olarak sen burada şu ifadenin 5x 7/8'in 7. kuvvetini alacak olursan zaten maksimum x üzeri 7 getir. Yani bunun da derecesi yine kaç olur? 7 olur diyeceğiz sevgili gençler. 12. örneğimiz için 192. sayfamıza geçiyoruz ama örnekten önce bir not. A ile B birer doğal sayı ve A 0'dan büyük olmak üzere. Bak Px'in derecesi A. Qx'in derecesi B olsun. Hangisinin derecesi büyük? Px'in derecesi büyük. Ben gidip bu Px polinomuyla Qx polinomunu eğer toplarsam veyahut çıkarırsam iki polinomun toplanırken veya çıkarılırkenki derecesi büyük olan dereceye mutlak surette eşit olmak zorunda. Mesela birisi 7. dereceden öteki de 3. derecedense ben bunları toplarsam 7. dereceden bir polinom Çıkarırsam yine yedinci dereceden bir polinom elde ederim. Büyük olanın sözü geçer. Unutmayın. Tamam mı? 12. örneğimize bakalım o halde. Px'in derecesi kaçmış? 3. Qx'in derecesi de 4'müş. E şimdi içeriye birinci dereceden bir ifade yazmak polinomun derecesini değiştiriyor muydu? Hayır. Kesinlikle değiştirmiyor. Burada da aynı şekilde bak. Değişmeyecek. Çünkü niye birinci dereceden bir polinom yazmış buraya? E peki madem değişmeyecek... Burası hala 3. dereceden bir polinom mu? Burası da hala 4. dereceden bir polinom mu? Ben bundan bunu çıkarırsam x küp eksi x üzeri 4 diyelim. Bunun derecesi kaç olur? Tabii ki 4 olur. O halde cevabımız ne olacak? 4 olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir diğer notumuza bakalım. A ile B birer doğal sayı olmak üzere Px'in derecesi A Qx'in derecesi B ise Ben bu iki polinomu eğer çarparsam çarpımlarının derecesi a artı b olacaktır bölümlerinin derecesi de üsttekinin derecesinden alttakinin derecesini çıkararak elde edersin yani ne demek bu örnek veriyorum px polinomu ikinci dereceden qx polinomu da üçüncü dereceden bir polinom peki eyvallah ben px çarpı qx polinomunun derecesini merak ediyorum e şimdi PX'de QX polinomu sen çarparsan X kare ile X küpün çarpımı ne yapar? X üzeri 5 yapar. He, nereden geldiğini anladın mı? Üstlü ifadelerde tabanlar aynıysa ve bunlar çarpılıyorsa üstler toplanmıyor muydu güzel kardeşim? E burada üst dediğimiz şeyler ne? Dereceler değil mi? O zaman dereceleri toplarsan 2 ile 3'ü bundan kaynaklı topluyoruz diyormuşuz bak. Bu polinom çarpım polinomu 5. dereceden bir polinom olarak gelir. Veyahut sen gidersen QX'i PX'e Bölüm bunun derecesini merak edersen eğer. Qx polinomu yukarıda kaçıncı derecedendi? de? Üçüncü dereceden. Px polinomu da ikinci dereceden olduğu için bunu buna bölersen x üzeri 1 bir, yani birinci dereceden bir polinom elde edecek olursun. Tamam mı? Elde edersin diyelim. Peki notumuzu geçtik. Artık 13. örneğimize bakıyoruz. Px ve Qx'in çarpımlarının derecesi 8 bölümlerinin derecesi 4 olduğuna göre. P2x artı 1 bölü 3 ifadesinin bunun derecesi değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi Px polinomu der Px ne olsun? A olsun. Ama der Qx de arkadaşlarım yani Qx'in derecesi de B olsun. Bunlar çarpılmış mı ilk etapta? Çarpılmış. Çarpılıyorsa dereceler toplanıyordu. Demek ki derecelerin toplamı 8'miş. Derecelerin farkı da yani b de 4'müş gençler. Tamam eyvallah e toplayalım o zaman ne duruyoruz ki? Hani şey var ya un var mı şeker var mı? E ne duruyor o zaman helva yap gibisinden. O zaman ben bunları toplarsam şunlar gider 2A eşittir 12 gelir mi? Gelir. A kaçtır? 6'dır. Peki 6'ya B'yi ekleyince 8 oluyorsa B kaçtır? 2'dir. B ile işimiz yokmuş gerçi. Bize neyi sormuş? P'nin P polinomunun derecesiyle alakalı bir şey sormuş. E peki P polinomunun derecesi 6 ise? Ve sen bu P polinomunun içerisine yine birinci dereceden bir ifade yazmışsın bak. 2x artı 1 bölü 3. E madem öyle birinci dereceden bir ifade yazılıysa derece değişmez. Yani cevabım kaç olacakmış benim? 6 olacakmış diyeceğim. Bakın unutmayın içeride birinci dereceden bir ifade varsa dereceyi de değiştirmez. Koskoca bir not alabilirsin buraya. Tamam. Geçtik arkadaşlar çok fazla indik. Bir diğer notumuza. A, B ve K birer doğal sayı olmak üzere. Px'in derecesi A ve Qx'in derecesi B ise eğer ki bak şimdi birinci dereceden değil kanuncu dereceden bir ifade yazıyorum içeriye. Şimdi örnek veriyorum. Gelin beraber inceleyelim. Ee, i̇kinci dereceden bir Px polinomu düşünelim. Yani Px polinomu arkadaşlar x kare olsun. Sonra ben Px küp polinomunu bulmak istiyorum. He. Şimdi x gördüğüm yere x küp mü yazacağım ben? Evet x küpün ne olacak? Karezi. E ben bunda ne yapıyorum? Buradaki 3 buradaki 2'yi çarpmam gerekiyor değil mi? He, o zaman Px'in derecesi A ise ve içeriye x üzeri K yazdıysam o halde A ile K'yı çarpmam gerekiyor. Aynı şey Q polinomu için de geçerli. B ile K'yı çarpmamız şart. Demek ki içeriye bu şekilde üstü bir ifade yazdıysak veyahut buradaki gibi dışarıya Q'nun K'nıncı dereceden e, kuvvetini aldıysam ikisini de çarpmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar şuradakini de açıklayalım ki kafanızda soru işareti kalmasın. Örnek veriyorum Qx polinomu 3. dereceden bir polinom ve siz gittiniz Q üzeri 4x'i arıyorsunuz. E, Q üzeri Qx'in 4. kuvveti yani x küpün 4. kuvvetinden bahsediyoruz ve siz yine ne yaparsınız üslü sayılar bilgisiyle 3 ile 4'ü tabii ki çarparsınız. Demek ki burada da B ile K çarpılacak. A ile K'yı ve B ile K'yı çarparak yeni polinomların derecelerini hesaplayabiliyorsunuz. 14. örnek px eksi 1 eşittir 4. Yani o zaman içeride birinci dereceden bir ifade varsa aslına bakarsanız px'in o zaman derecesi de 4'tür. Bir şey fark eder mi? Bence hiçbir şey fark etmez. O halde px'in derecesinin 4 olması gerektiğini biz elde etmiş bulunuyoruz. Bize demiş ki px kareyi önce bul. Şimdi ben o zaman px polinomunu x kare olarak yazayım. Tamam, nasıl Pardon özür dilerim. X üzeri 4 olarak yazayım. Nasıl olsa 4. dereceden bir polinommuş bu. X üzeri 4 olsun. Peki bana ne lazım? Px kare lazım. Px kare nedir? X gördüğümüz yere x kare yazmak demektir. Yazdım ve 4. kuvvetini aldım. Bir de gitmiş bunun 4. kuvvetini almış. 4. O zaman ben karşını da 4. dereceden kuvvetini alırım. Ve cevabı söylerim artık. Ne diyeceğim? 2 çarpı 4 çarpı 4. Yani sevgili arkadaşım 2 kere 4. 8 8 kere 4, 32. Demek ki bu polinomun derecesi kaçmış? 32'ymiş diyeceğiz sevgili arkadaşım. Devam ediyorum. 193. sayfamdaki 15. soruyla 15. örnekle. x artı 1 çarpı px eşittir. 3x kare artı 8x artı m eşitliği veriliyor bize. px bir polinom olduğuna göre p3 kaçtır diye soruluyor. Hmm, şimdi birazcık sanırım karma sorularla dersimize devam ediyoruz. Peki bu tarz ifadelerde, bu tarz sorularda, bütün soru bankalarında, bütün denemelerde karşınıza böyle sorular mutlaka çıkacak bakın tamam mı? <gülüyor> ve lütfen şu örneği, şu örneği adam akıllı biçimde dinleyin ve tekrar edin. Karşınıza her çıktığında ama her çıktığında da yapıştırın artı bir metin. Tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Öncelikle şuradaki Px'in yanındaki ifade var ya bunu sıfıra diyorsun. Böylelikle x kaç olur? Eksi 1 olur. x gördüğünüz yere önce eksi 1 yazdınız. Burayı sıfıra eşitleyen değeri yazdınız. Böylelikle sol tarafın tamamı sıfır oldu. Eşittir. Bakın x gördüğünüz yere eksi 1 yazmaya devam ediyoruz. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 3 kere 1. Eksi 1 kere 8 eksi 8 yapar ve artı m'miz var. 3'ten 8'i çıkardınız. Eksi 5 artı m dediniz. 5'i karşıya atarsanız 5 eşittir m gelir. Yani m değerimizi bulduk biz. m 5'miş. O halde x artı 1 ile px'in de çarpımı böylelikle ne gelir? 3x kare artı 8x artı 5 gelir. Çünkü m'yi 5 bulduk artık yerine yazalım bir zahmet değil mi? Peki bunu buldunuz ya bize ne sorulmuş? px bir polinom olduğuna göre p3 kaçtır diye sorulmuş. p3'ü bulmak için x gördüğünüz yere pek tabi 3 yazacaksınız. Ama bütün x'lerin yerine 3 yazacaksınız. 3 ile 1'i topladığınız 4 çarpı p3 eşittir karşı tarafa da yazıyoruz. 3'ün karesi 9, 9 kere 3 de 27 yapar. 3 kere 8, 24 yapar. Artı bir de 5'imiz var. 27, 24 daha 51, 5 daha 56 gelir. Bakın 4 tane P3 kaçmış? 56. Her iki tarafı 4'e bölersiniz. P3 elinizde kalır sap gibi. 4'e böldünüz, 4'e böldünüz ne geldi? 14 geldi. Demek ki P3 kaçmış arkadaşlar? 14'ün ta kendisiymiş. Güzel, güzel. 16. örnek... Px pozitif baş katsayılı bir polinom ve ppx eşittir kaçıncı derecedenmiş? Birinci dereceden bir polinom. He. o zaman px de birinci polinomdur diye birinci dereceden bir polinomdur diyemez miyiz? Vallahi deriz mis gibi olur. Birinci dereceden doğrusal bir fonksiyon seçelim buna. ax artı b olsun diyelim. Bildiğiniz ffx ya. Hatırladınız mı geçen haftadan? ffx işte. ppx ffx aynı şey. Şimdi px eşittir ax artı b olsun dedik. Bu dedik de güzel kardeşim. Hadi devamı ne olacak? Bak şimdi p x demişiz ya. P x neydi? Şuradaki p x a x artı b idi. Eşittir neymiş bu da? 4 x artı 3. Peki ben p polinomunda yani a x artı b de x gördüğüm yere şurada ne yazmam gerekiyormuş? a x artı b yazmam gerekiyormuş. Hadi yazalım. A parantezinde a x artı b artı bir de şuradaki b'miz var. Eşittir bu da 4 x artı 3'müş a'yı içeri dağıtıyorum, a kare x artı ab artı p eşittir 4x artı 3 diyorum. Peki, şimdi bak, karşı tarafta x'in katsayısı 4, sol tarafta x'in katsayısı a kare demek ki a kare kaçmış? 4. Buradan a eşittir 2 veya a eşittir eksi 2 gelir ki px'in baş katsayısının pozitif olduğunu dile getirmiş bana. Benim buradaki baş katsayım a a'ydı. Demek ki a'nın pozitif olması gerekiyor. Yani a-2 değil artı 2'ymiş. a2 ise arkadaşım şurada getir yerine yaz. 2b ile b'nin toplamı ne yapar? 3b. Bu da karşıdaki neye eşit olacak? Tabii ki 3'e. O halde b kaçtır? 1'dir. Şimdi sen a'yı 2 buldun. b'yi 1 buldun da bunlar ne işe yarar? Sana px'i buldurdum be ben. Nasıl yani? E px ax artı b değil miydi? E yaz yerini o zaman A gördüğün yere 2, B gördüğün yere 1'i yapıştır. Yani 2x artı 1. Şimdi benden neler istenmiş güzel kardeşim? Bak ben sana söyleyeyim. Bir P1 istenmiş gördüğün üzere. O zaman yerine yazalım. 2 çarpı 1 artı 1. Bir de P2 istenmiş. P2 de 2 çarpı 2 artı 1'dir. Burası kaç gelir? 3. Şu kaç gelir? 5. İşte bunları topla demiş bize. E madem öyle ben şunları toplarsam cevabın 8 olması gerektiğini pek tabii görürüm. Bu kadar. Basit. Easy yani. Tamam. Pekala. Bilgi. Kat sayılar toplam. Arkadaşlarım bu konu hakkında artık buralar polinomları yavaş yavaş karıştırmaya başladığınız yerler. Dolayısıyla öğrencilerin karıştırmaya başladığı yerler. Dolayısıyla gençler biraz daha dikkat. Biraz daha pür dikkat. Ee, sadece ama sadece şurada söylediğim şeyi aklınıza tutsanız sizi kurtarır. Ciddi anlamda kurtarır. Ya o kadar basit ki. Şimdi diyoruz ki mesela Px polinomunun katsayılar toplamı herkesin bir kulak dolgunluğu vardır ha. Vallahi Px polinomunun katsayılar toplamı P1'dir. X gördüğümüz yere 1 yazarız. Dolayısıyla da P1 karşımıza çıkar. Ama sonra ben diyorum ki Px 1'in katsayılar toplamı nedir? Arkadaş diyor ki hocam içeriği 1 yapmamız lazım. Dolayısıyla X gördüğümüz yere 2 yazarız. Bak işte yanıldığımız nokta bu. Şimdi dikkatli dinliyorsun. Px polinomunda katsayılar toplam bulunurken x gördüğün yere 1 yazılır. Ve sen sadece bundan bundan mükellefsin. tamam? Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Vay efendim içeriği 1 yapayım. İçeriye ne yazarsam orası 1 gelir. Böyle şeyler düşünmüyorsun. Bu atraksiyonlara gerek yok ya. Sen sadece ama sadece x gördüğün yere 1 yazıyorsun gidiyor. Başka hiçbir şey yok. Bak Px'in katsayılar toplamı böylelikle ne olur? P1 olur. Bunu zaten herkes biliyor. P(x-1)'in katsayılar toplamı ne olur? x gördüğün yere 1 yazıyorsun. Bak sadece bunu yapıyorsun. 1'den 1 bir çıktı. Bunun katsayılar toplamı P0 olur. Bu kadar. Nasıl ya? P0 katsayılar toplamı olur, olur tabii ki niye olmasın? Hadi gelin bir de buraya buraya bakalım. P(2x-5)'in katsayılar toplamı. Yaz x gördüğün yere 1'i. 2*1=2, 5 çıkar P-3 katsayılar toplamıymış. Bak tamam mı? Yaz x gördüğün yere 1'i. P1 yine katsayılar toplamı. Yazdığın burada 1'i kök 1 1 yapar 1 artı 7'den p8 katsayılar toplamı gelir Bakın ne ne yapıyormuşuz tekrar ediyorum katsayılar toplamı bulunurken sen sadece ama sadece x gördüğün yere 1 yazıyorsun Başka hiçbir şey yapmıyorsun Tamam Şimdi geçtik 17. örneğimize Demiş ki bize px eşittir 3x kare artı x 7'nin karesi Peki katsayılar toplamı ne yapıyorduk x gördüğümüz yere 1 yazacağız Hadi yazalım o zaman 3 kere 1'in karesi 3 artı 1 7'nin karesini bulacağız biz. 3 bir daha 4 yapar 7 çıkardı 3 eksi 3'ün karesi de 9 yapar. Demek ki A şıkkının cevabı 9. Bu 1 2. B şıkkıda da baş kat sayısı dışındaki katsayılar toplamı kaçtır? Heee şimdi dur katsayılar toplamı neydi? 9'du. 9'du. Ben katsayılar toplamından katsayılar toplamından neyi çıkaracağım? Baş kat sayıyı çıkaracağım. Baş kat sayıyı çıkaracağım. Bize bu soruluyor. Peki baş kat sayımız ne? Baş kat sayı da düşüneceksin. Hangi terimin ben karesini alırsam daha büyük bir derece elde ederim? Tabii ki şunu. O zaman bunun karesini alırsam ne gelir? 9 çarpı 2 üzeri 4 gelmez mi? 9 çarpı 2 üzeri 4 gelir. Peki bunun kat sayısı kaç? E dokuz, 9 o zaman baş katsayı 9'muş. E katsayalar toplamda 9'du. Ben 9'dan 9'u çıkarırsam demek ki baş katsayı dışındaki katsayılar toplamımız bizim kaçmış? Sıfırın kendisiymiş. Pekala. Bilgi. Bir de sabit terim var. Aynı katsayılar toplamına benzer özelliklere sahip. Yani aynı şekillerde bulunuyor diyebiliriz. Px polinomunda sabit terim bulmak için de x gördüğün yere 0 yazacaksın. Burada da aklında sadece bunu tut. Px polinomunun sabit terimi P0. Eyvallah. Px-1'in sabit terimi ne o zaman? P-1. Sıfırdan 1'i çıkardın. Yaz sıfır yerine P-5. Yaz sıfır yerine P0. Yaz sıfır yerine P7. Başka bir şey değil. Sen başka hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. katsayılar sayılar soruldu? X gördüğün yere yapıştır 1'i. Sabit terimi soruldu x gördüğün yere yapıştır 0'ı Başka hiçbir şey yapmıyorsun ne kadar kolay ya Ne kadar kolay tamam 18 örnek px 2 x kare 5 x -2. artı p Bu polinomun Sabit terimi 3'müş Şimdi Bu polinomun sabit terimi 3 ise Demek ki ben x gördüğüm yere 0'ı yazarsam Ne geliyor p 2 mi geliyor O halde diyorum ki P 2 3'müş He tamam Şimdi X gördüğümüz yere madem 0 yazık e burada da yazalım o zaman 0'ı. P eksi 2 eşittir. 0 eksi 0 artı P. Yani bu P'ye eşitmiş o zaman P kaçtır? E tabi ki 3'tür bakın çünkü P eksi 2 3'tü. P eksi 2 P ise p de 3'tür o zaman. Tamam çok güzel. P x eksi 2 polinomunu bulmuş olduk biz. P x eksi 2 polinomu x kare eksi 5x artı 3'müş arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Px polinomunun sabit terimi. Sabit terim bulunurken ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere sıfır yazıyorduk değil mi? Yani ne soruluyor bize? P0 soruluyor. Heee. Şimdi artık bak sabit terimli bir işimiz kalmadı. Bize sorulan şeyin P0 olduğunu anladık. Peki ben P0'ı bulmak için şurada X gördüğüm yere ne yazmam lazım? 2. O halde P0 eşittir. Sağda da X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 eksi 5 kere 2 10 artı 3 dedim. 4'ten onu çıkardınız eksi 6. 3 eklediniz ne geldi? Eksi 3 geldi. Demek ki Px polinomunun sabit terimi olan P0 eksi 3'ün ta kendisiymiş. Peki gençler 194. sayfamıza doğru geçiyoruz artık 19. örneğimize. Demiş ki bize Px artı 2 eşittir. x kare 3x artı k polinomu veriliyor. P x eksi 3 polinomunun sabit terimi 5'miş. Şimdi sabit terim denildiği zaman ben o polinomda x gördüğüm yere ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Yazdım sıfırına geldi? P eksi 3 geldi. Peki P eksi 3 kaçmış? Bakın burada 5'miş. P eksi 3'ün 5 olması gerektiğini elde ettin ya sen. Senden kralı yok şu an. Nasıl yani hocam? Şöyle bak dikkatli dinle. K'yı sormuş bize. Ben P eksi 3'ü buldum. Ben yukarıda bana verilen polinomda yani şurada. Şurada. P eksi 3'ü elde edebilmek için x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Tabii ki eksi 5 yazmam gerekiyor ki P eksi 3 gelsin. Demek ki burada da ben x gördüğüm yere eksi 5 yazacağım artık. Hadi yazalım. P eksi 3 eşittir. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 3 kere eksi 5'ten artı 15 ve artı bir de kamız var. Bu da kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Çok güzel. ile 15'i topladın 40. Gittim buna k ekleyince 5 mi bulman gerekiyormuş? O zaman k eşittir 5 eksi 40'tır. 40'ı karşıya attınız ve k buradan kaç gelir? Eksi 35'in ta kendisi gelir. Cevap da budur. Çünkü bize k sorulmuştu. Tamam. Bak umarım iyi gidiyordur. Düzenli gidiyordur. Her şeyi anlamışsındır. Çünkü her şeyi bak sırasıyla tık tık tık tık tık rayına koyacaksın. Her şeyi rayına koyarsa polinomlarda bölme kısmında hiçbir zorluk çekmez. Anlaştık. Notumuza bakalım. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamının formülü p1 artı p eksi 1 bölü 2'dir. Tek derecelilerinki ise p1 p eksi 1 bölü 2'dir. Aynı solduca tek bir farkla bununki artı bununki eksi olacak formülünde sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bir kat sayı bir kat sayı yani çift dereceli terimler ve hani kat sayı demeyeyim de ikisinin dereceleri doğal sayı olacağı için ya tektir ya çifttir zaten. O zaman çift dereceli olanların kat tek dereceli terimlerin kat sayılarını ben toplarsam tüm kat sayılar toplamını da bulmam gerekiyor değil mi? Evet çok mantıklı. Peki tüm terimlerin katsayıları toplamını ben nasıl buluyordum? Px polinomu için x gördüğüm yere 1 yazıyordum. Yani benim P1'i aslında bulmam gerekiyor. E bakın zaten çift dereceli terimlerin katsayıları toplamıyla gidip tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını toplarsanız eğer Hadi toplayalım bak paydaları 2 değil mi? 2. O zaman sadece üstleri toplayacağım. Üstleri toplarsam da P1 P1 daha 2 P1 yapar. Artı Px'i 1. Eksi Px'i 1'den gitti. Sıfır kalır. Bir de bölü 2'miz var. İkiler de giderse zaten P1 gelir. Bakın ne kadar da hoş ve nizami değil mi matematik? Tamam. 20. örneğimize bakalım. Px polinomu verilmiş bize. Bu polinomu açıldığında tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Peki polinomu açmamıza gerek var mı? Hayır. Niye açalım ki? Değil mi? Yani bize... Mis gibi tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı olan p1 eksi p eksi 1 bölü 2 formülü verildiyse ben bir daha gidip bunu niye açayım güzel kardeşim. O zaman önce bizim neyi bulmamız lazım p1. P1'i bulamamadı p1 eşittir 1'in küpü 1 bir, 1'in karesi 1 artı 1 bunun karesi 1 ile eksi 1 birbirini götürür 1'in karesi de 1 yapar. Yani şu kısım neymiş 1'miş eksi bir de bize p eksi 1 lazım. 1 yazıyorum eksi 1'in küpe 1 1'in bir. karesi 1 fakat önünde eksi var 1 e şuraya 1 yazarsam 1 gelir <gülüyor> bir de bunun karesini alacağım şurası 3 yapar 3'ün karesi 9'dur birden 9'u çıkarıp 2'ye böl demiş bize e tamam yapalım birden 9'u çıkar eksi 8 2'ye böldü ne geldi şurası 8 2'ye bölersem de 4 gelir işte tek dereceli terimlerin kat toplamı 4'müş diyebiliriz ve gençler Sağ üst tarafa geçiyorum. 21. örneğime bu videodaki polinomlar ders 1'in son örneği. Tamam? Bir Px polinomunun çift dereceli terimlerinin toplamı tek dereceli terimlerinin toplamına oranı 1'dir. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı diyelim. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamına oranı 1'miş. Yani o zaman oran 1'se demek ki bunlar birbirine eşit. Yani P1 artı P 1 bölü 2 eşittir. P 1 eksi P 1 bölü 2. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman ikileri görmemize gerek yok değil mi? İkileri görmemize gerek yok. Cort, cort. E bunlar birbirine eşitse. Bunlar birbirine eşitse. Her iki tarafta bakın tekrar yazmak istiyorum. Net görün. P1 P 1 ile P eksi 1'in toplamı P 1'den P 1'in farkına eşit olacak o zaman. Evet. E şimdi madem öyle. Her iki tarafta P1 olduğuna göre ben bunları götürürüm. Şunu da şu tarafa atarsam iki tane P-1 eşittir sıfır gelir. O zaman P-1 sıfırın ta kendisidir. E şimdi P-1 sıfırsa şurası sıfırdır anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet çünkü orada P-1 var. Demek ki P1 kaçmış? 16'ymış. Şimdi bize ne sorulmuş? Bunu bir güzel okuyalım hadi. p katsayılar kat sayılar toplamı. E ben p katsayıları toplamını bulurken X gördüğüm yere 1 yazmıyor muyum? E evet. Yani P1 sorulmuş bana. E evet e P1 ben zaten karşıma çıktı burada. Cevap neymiş? 16'ymış diyeceğiz. Evet arkadaşlarım polinomlarda bölmeye geçiyoruz ki çoğunuzun polinomlar konusunda sıkıntılı olduğu nokta burası. Bu sıkıntılı konuyu beraber işleyeceğiz ve şu cümleyi ben sana kurduracağım. Ulan bu konu ne kadar kolaymış diyeceksin. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.